Gençliğin gözyaşları merhabalar dostlarım. Şimdi yeni bir soruyla birlikteyiz. Her soru bankasında bulunan klasik bir soru tarzı ikiz kenar üçgenle trigonometrinin birlikte olduğu bir sorudur dostlarım. Çözeceğimiz soru. Amca demiş ki AB ile AC birbirine eşit ve 13'er santim olduklarını söylemiş. O halde biz hemen şu kenara 13 olduğunu ve bu kenara da 13 olduğunu şöyle bir belirtelim. Burası da 13 birinmiş. BC'yi de 10 cm vermiş. X'in kosinüs değerini istiyor. Şimdi geometrinin birinci farzı diyordu ki dostlarım. Bir soruda ikizkenar kenar görünce hemen tabanına dikliğini indir. Ve kayı kuralını yapalım burada. Kayı kuralını geometrik konu anlatım videolarımdan biliyorsunuz. İşte tabanıma dikliğimi indirdim. Bu diklik kayı kuralı gereği tabanı ikiye bölecek. Hemen 5-5 olduğunu gösterdim. Ve bakınız şuradaki üçgen bizim çok sevdiğimiz... Aşık olduğumuz bir üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgenidir ki o halde şuraya da hemen 12 olduğunu gösterdim dostlarım. Burası da 12 birimmiş. Peki, şimdi devam edelim. Şimdi burada x var, 90 derece var. Şuradaki açıya da y olduğunu belirtelim. Bir y olsun ve görüyorsunuz x ile y'nin toplamının 90 olduğunu biliyorum ben artık. Şöyle kenara da yazdım. x artı y eşittir 90 derecedir yapıştırdım. Peki dostum şu dik üçgene bakın. Şuna. Hocam şurada y var. Burada 90 var. E o halde şuradaki açı artık mecburen x açısı olacak mı? Çünkü y ile x'in toplamına 90 demiştik biz. O halde illa x'i bulunduğu yerdeki dik üçgenden çözmek zorunda değilim. Yani x'in kosinüsünü illa şu alttaki dik üçgenden bulacağım diye tutturmayın. Bakın ne yaptık? x'i şuradaki üçgene taşıdık ki bu üçgenden de artık biz İstediğimiz her x değerini bulabiliriz. E, çünkü neden? X artık bir dik üçgen içinde ve bütün kenar uzunluklarını bildiğim bir dik üçgen içerisinde. Bana kosinüsünü soruyor. X'in komşu dik kenarını hipotenüse bölmemi istiyor dostlarım. X'in komşusunda 12 var. Hipotenüsünde 13 var. O halde cevabım 12 bölü 13 olacak. Yani Bursa şıkkından yapıştırdık dostlar. Haydi öptüm hepinizi. Görüşürüz bir sonraki soruda.